Herkese selamlar dostlar ben Emircan Bugün sizlerle beraber nasıl kolayca e, thumbnail yapılır onu göstereceğim Yani videonun asıl asıl amacı thumbnaillarımı nasıl yapıyorum onu göstereceğim Umarım arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenirseniz like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar videoya geçelim e, Bugün abi nasıl kolayca thumbnail yaptığımı göstereceğim sizlere Dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın Benim bu arada şurada oyunum açık şey e, bir farm sistemi kurdum bu farm sistemini de arkadaşlar sizlere yakında göstereceğim şimdi arkadaşlar geçelim ilk olarak yeni deyip buradan 1280'e 720 olarak bir şey oluşturuyorsunuz ve buraya ben önceden esas aldığım e, atılıyorsunuz ki bu videoyu paylaşmıştım bunun şeyini yapacağız seni geçer tam ne yapacağım bu arada ben videoyu 16 Mayıs'ta çekiyorum siz bu video 18 Mayıs bir şey izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar buradan aç diyorum ee, Photoshop. Burada arkadaşlar benim CLP var. CLP'in sahibi ben değilim vardı Yusuf. Ee, sizler de arkadaşlar CLP'i istiyorsanız Discord adresimize gelmeniz zorunludur gençler. Şimdi ilk olarak bir dakika bir şey vardı. Bu muydu lan? Buydu galiba. Ee, ben onu denemek istiyorum bir kere de. Evet bu. Bakın arkadaşlar bu. Bunu böyle kullanarak böyle bir border yapabilirsiniz. Bir de isterseniz bunun üstüne bakalım bir de şunu deneyelim. Nasıl oturacak mı? Oturur mu? Böyle bir şey oldu. Tamam böyle kalsın. Böyle de iyi. Arkadaşlar bundan sonra buna yazı falan eklememiz gerekiyor. Yazıyı da hemen şöyle yazı stillerinden. Burada iki çeşit yazı stilimiz var arkadaşlar. Ben buradan e, ikisini de alacağım. Bir dakika. Şunu alayım ya. Evet. Şöyle. Ee, bir dakika. Şöyle aktif edelim. <gülüyor> gençler geldim. Ee, bir 5 dakika. Telefon görüşmesi yapmak zorundaydım. Hemen onu da yaptım. Şimdi gençler bakın burada Burbank Bing. Evet Bink. Görüyorsunuz abi. Buna şimdi şeyi ekleyeceğim ben. Yazıyı ekleyeceğim. Hemen şöyle ben bir. Bu standın ismini nasıl yazıldığını bulayım. Çünkü Requiem Toxic experience ama nasıl yazıldığını bilmiyorum. Hemen onu bulup geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ismini buldum. Hemen şuradan. Böyle Toxic Gold Experience'mış ismi ben açılımına baktım. Gold da varmış ama Gold'u bilmiyorum. Hani Peran bana hiç söylememiş. Toxic Gold Experience Requiem. Şuradan katmanı çoğalt deyip başsız 2'yi yine böyle yapıp. Bunu aşağıya kaydırıp Bunu arkadaşlar Show Şöyle büyük yazalım show case Böyle yapıyorum ve bunu da böyle Ortalıyorum arkadaşlar Ortaladıktan sonra birazcık bir dakika Şöyle Aynen tamamdır Şimdi arkadaşlar bu Showcase'e şey yapacağım e, Renklerini alacağım Bakın kontürü bunun şu an yapmak istiyorum mesela Sarı yapmak istiyorum mesela sarıyı veriyorum. Gölgeye de kapalı sarı vereceğim biraz. Şöyle Evet görüyorsunuz birazcık kapalı sarı verdim. Ve rengi böyle oldu görüyorsunuz. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Peki geliyorum yine. Ee, kontrol işaretlerim değildi. Aynen bir dakika. Şuradan oklar. Aynen bakın geçer burada 4 tane okul şekil ya okul ne ok şekli var. Bunlar böyle olanlar da var ama ben böyle olanları çok sevmiyorum. Ki zaten bunların yanında bence onlar daha kötü olur. Ee, ben şimdi şunu alacağım. Ee, bir dakika. Evet bu. Katman 3'ü alıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlıksız 2'yi ekleyip buradan arkadaşlar bunu böyle oturtuyoruz Şöyle Görüyorsunuz abi oturtturduk ve böyle oldu. Şuraya da bir şeyler yaz, yazalım. Ee, efsane stand yazalım ya bence. Ama bunu kırmızı ile yapmak istiyorum. Zaten hazırda kırmızı olduğu için bir daha böyle boyamayla falan uğraşmayalım. Ee, şöyle yapıp efsane stand. Şöyle yapalım. Bakın, bence böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle, birazcık böyle kısıp, şuraya koyarsak çok güzel olur bence. Bir de siz buna isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz, ben bunu yapsam mı diye düşünüyorum. Ee, bir bakalım, şuradan montaj, e, efekt, fotoğraflar, bu arada e, Berat GL'nin pikini kullanıyorum. Sağolsun kendisi benim arkadaşım, vermişti bana. What the fuck? Bir dakika. Böyle değil. Sihirli silge aracı. Evet. Speedlinası Şuraya kadar çekiyorum abi. Bakın böyle bir şey de yapabilirsiniz. Cidden bu da güzel oluyormuş lan. Bunu koyalım o zaman. Tamam o zaman. Bunu da koydum geçer. Speedlinası da koyduk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle oluyor. Sonra bunu nasıl kaydediyorum? Dosya arkadaşlar. Farklı kaydet. E, masaüstü, emir, montaj. Foto edit buradan arkadaşlar böyle yapıyorum ve RQM böyle bir rastgele bir isim koyun işte Sonra tamam diyorum ve arkadaşlar sonlanıyor. Bu kadar kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir şekilde böyle güzel bir thumbnail yaptım. Ee, sizler de arkadaşlar CLPK sahip olmak istiyorsanız e, aşağıdaki Heragos'un üstüne gelmeyi unutmayın Ve bu arada arkadaşlar sponsorumuz olan Voidbox'a da katılmayı unutmayın 20 TL'ye 1000 Robux kolayca Alabilirsiniz cidden çok ucuz Hepinizi bekliyorum kendinize bakın bakın Hoşçakalın hepinizi seviyorum Görüşürüz <gülüyor>